Merhabalar, hoş geldiniz Açık Beyin Subam'da. Nereden biliyorsunuz programında beraberiz. Hiç kimselerin durup düşünmeye, şöyle bir dışarıdaki güzelliklere bakmaya, kendi başına kalmaya çok da vakti yok gibi fark ettiniz mi? Şehir keşmekeş içinde, belirli bir kaos var sanki her yerde. Bir sonraki planı yapmakla meşgul zihnimiz. Hatta fark ettiyseniz karşılıklı konuşurken, karşı tarafın sözü bitsin de ben acaba o sırada ne söyleyeyim diye onu kafamızda döndürmeye devam ediyoruz. Yani, Aralarda hiç pause yok. Hiçbir pause düğmesine basmıyoruz hayatta. Bu sebeple de yalnız kalmaktan ölümüne korkuyor gibiyiz. Çünkü yalnız kaldığımızda ne yapacağımızı çok da bilmiyoruz. Şimdi bugün size iki tane çok değerli araştırmadan bahsedeceğim. Bir tanesi Kanada, Montreal'den, McGill Üniversitesi'nden profesörler tarafından, psikoloji tarafından yapılmış. Diğeri de Amerika'da Buffalo Üniversitesi nöropsikoloji alanında çalışan akademisyenlerin yaptığı iki değerli araştırma. Neyi soruyorlar biliyor musunuz? Bize hep böyle yalnızda olumsuz kelimeler, olumsuz anlamlar atfediyoruz ya. Bu hocalar işte demişler ki bir dakika yalnızlık zannedildiği kadar da kötü bir şey olmayabilir. Hadi bir de yalnızlığın faydalarına bakalım. Hadi bakalım neler söylemiş hocalar. Şimdi önce Buffalo Üniversitesi'ndeki araştırmadan bahsetmek istiyorum. Çünkü onlar yalnızlık duygusunu yaşayan kişileri 3 ayrı sınıfta toparlıyorlar. Bir tanesi diyorlar ki Sosyal geri çekilme ya da sosyal izolasyonla da ilişkilendirdikleri bir hal, tavır, haleti, ruhiye bu. Birinci grupta yer alan insanlar diyor, yalnızlıktan korku ve endişe duyarlar. Yani aslında onların korku ve endişe kaynaklı bir utangaçlıkları vardır. Bu sebeple kendilerini toplumdan izole etmeye çalışırlar. İkinci grupta yer alanlar sosyalleşmekten hoşlanmadıkları için kaçınma, insanlardan uzaklaşma eğiliminde ve sosyal geri çekilme, eğiliminde olurlar. Şimdi üçüncü grup asıl bu araştırmacıların mikroskop altında baktığı böyle e, incelediği grup. Diyorlar ki yalnızlık tercihi nedeniyle sosyalleşememek. Yani aslında tercihli yalnızlık, bundan keyif almak ve yalnızlıktaki o sükûneti, o yaratıcılığı, o hayal dünyasını gören kişiler. Bunlar sosyal geri çekilmeyi bilinçli olarak yaşayanlar. Benzer şekilde McGill Üniversitesi'ndeki hocalar da şunu araştırıyorlar bakın. Genişçe bir ekip Nature Communication dergisinde de yayınlandı yakın zamanda bu araştırma. Yalnızlık beynin hayal gücüyle ilgili bölümünü tetikliyor. Yani bizler her ne kadar avcı toplayıcı topluluklardan itibaren... İnsanlar birlikte yaşadıkları, sosyalleştikleri ölçüde e, hayatta kalabildilerse de bazen inzivaya çekildiklerinde bu dini bir amaçla olabilir, meditatif bir amaçla olabilir, bir kafayı dinlemek, bir o gün neler yaptım, şöyle bir günün muhasebesini tutmak, bir sonraki güne hazırlanmakla ilgili o durma hissi, anda kalma, farkında olma ve yalnızlıktan beslenme hissinin aslında biz modern toplum insanlarının da çok işine yarayacağını söylüyor. Bir kere nedir bunlar? Yani bu iki üniversitede yapılan, farklı zamanlarda yapılan iki araştırmanın ortak bazı sonuçları var. Diyorlar ki birincisi yalnız kaldığınızda hayal gücünüz çalışmaya başlar. Sanatçıların zaman zaman böyle inzivaya çekildiğini bilirsiniz. Özellikle yazarlar, çizerler, işte senaryo yazarları, albüm için kapanan müzisyenler, tiyatro oyunu için çalışan oyuncular topluluklarla bir arada olmaktan keyif alırlar. Sosyalleşmekten keyif alırlar ki bunu da tercih edebilirler. Ama zaman zaman bir durup, gözlerini kapatıp, ana odaklanıp bir sonraki adımında hayatlarının neler düşlediklerini, neler yapabileceklerini, söylenmemiş neyi söyleyebileceklerini hayal ederek... Zamanlarına yatırım yaparlar ve aslında kendilerine yatırım yapmış olurlar. Bu sebeple sosyal geri çekilme ya da izolasyon dediğimiz şey her zamanda çok korkutucu değildir. Bakalım mı başka neler varmış olumlu? Diyorlar ki bu araştırmacılar yalnızlık yani tercihli bir yalnızlık. Bu ne demek? İstediğimizde sosyalleşebiliyoruz. İnsanlar öcü değil. Topluluklara girmekten korkmuyoruz. Bunu bir utangaçlık, bir çekingenlik, bir sosyal anksiyete sebebiyle yapmıyoruz. Biz bunu tercih ettik. Bugünü kendime ayırdım. Bu saati kendime ayırdım. Oh alacağım kahvemi, çayımı. Şöyle bir izleyeceğim güzel manzarayı. Bir yandan da belki güzel bir müzik dinlemiş. Nostaljik de olabilir ne dersiniz? Geçmişe de dalacağım, geleceği düşleyeceğim, hayallerimi. Gelecekte beni bekleyen sürprizleri kurgulayacağım dediğiniz andan itibaren beyniniz dinlenme moduna geçiyor. Çünkü bizler gün içinde o kadar çok Farklı plan kurguluyoruz. E, evden çıktığımız andan itibaren metrobüse nasıl yetişeceğiz? Acaba bu ay işte e, faturaları nasıl ödeyeceğiz? Şuna zam gelmiş. Acaba farklı bir yol mu denesek diye. Bu Survivor mekanizması işliyor, işliyor, işliyor. Sınavlar, iş stresi, sevgili eş stresi çocuklarla nasıl baş edeceğim? Ülke nereye gidiyor? Ne olacak bu fenerin hali? Derken bu kadar çok karmaşa içinde beynimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Sosyalleşme kadar Sosyal geri çekilme dediğimiz mevzu bilinçliyse ve tercihliyse eğer beynimizi dinlendiriyor ve aslında herhangi bir ikinci kişinin varlığı biz bilincinde olsak da olmasak da zihnimizin oraya doğru kaymasına sebep olduğu için bir konsantrasyon bozukluğu da yaratabiliyor. Üçüncü özellikten bahsedeyim bir de hafıza ve benlik duygusunu güçlendirmeye sebep oluyor. Yani şu geliyor benim aklıma şöyle bir deney vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O kadar hızlı araba kullanıyordu ki bir sürücü yanında olup bitenleri bir türlü göremiyordu. Manzaralar böyle şerit şeklinde geçiyordu yanından. Arabayı daha yavaş kullanmaya başladığında yanındaki manzarayı fark etti. Aslında bizler hayat koltuğunda oturan sürücüleriz farkındasınız değil mi? Hayat çok hızlı geçiyor. Eğitim, diplomalar, sertifikalar, e, nişan, düğün, kız bohçası derken derken... Biz aslında bir durup benliğimizde neler oluyor, kimliğimize neler katıyoruz, hafızamızda bir şeyleri tekrar depolamak için yer açtık mı diye belki zahmet etmiyoruz veya zaten bunun bilincinde olabilecek bir durma anına basmıyoruz. Bu nedenle araştırmacılar şunu söylüyor, dağıtıcı etkenler olmadan yalnızlık beynimizde hem hayal kurmamıza sebep oluyor hem de o bağlantılar arasında aktive ettiğimiz için hem hafızanın hem benlik duygusunun güçlendiğini bir de şunu söylüyorlar aslında. Hepimiz gün sonunda o pili bitmiş minik ayı oyuncak vardı ya ne durasal o hale geliyoruz. Bir sonraki gün için kendimizi şarj etmemiz gerekiyor. Enerjimizi harcadık bitti. Bir gün sonrası için bir yalnız kalmak artık adına diye dilerseniz meditasyon deyin dilerseniz sosyal geri çekilme deyin nasıl kurguluyorsanız. Bir gün sonrasında yeniden enerji depolamak için bizi hazırlamış oluyor. Şimdi tamam çok güzel Tuba'cığım harika söylüyorsun. Hepimiz bir duralım. Ama ya bunun aşırısı varsa? Aşırısı var. 2010'da Japonya'da literatüre giren bir kavramdan bahsedeceğim şimdi size. Hikikomori. Duydunuz mu bu sözcüğü? Aşırı sosyal geri çekilme. Yani özellikle genç erkeklerde çok daha yoğun gözükmekle birlikte şu anda dalga dalga bütün dünyada bir hikikomori kelimesi, terimi artıyor. Yani bu bireyler tüm günlerini neredeyse evde, odalarından çıkmadan, sadece ekran başında veya sadece kitabın başında herhangi bir sosyal etkileşim yaşamadan geçiriyorlar. Şu anda Japonya'da yarım milyon hikikomori teşhisiyle yaşayan kişinin olduğu biliniyor. Avrupa'da çok yüksek rakamlar, Türkiye'de de, Türkiye'de sıçramış durumda. 2021'de peki yeni bir kavram daha literatüre girdi desem, Mağara duydunuz mu? Amerika'da Psikoloji Derneği'nin geçtiğimiz aylarda tartıştığı bir konuydu bu. Cave sendrom. Özellikle pandemiden sonra sosyal geri çekilme konusunda tangaçlık, çekingenlik, sosyal aksiyete ile de birlikte bir arada olduğunda bazı kişilerin sosyal hayattan kendilerini tamamen kopardıklarını görüyoruz. Yani sözün özü şu, bizler zaman zaman hayatın dur düğmesine basmakla kendimize iyilik yapmış oluruz. Nedir bunlar? Hafızamız tazelenir, zihnimiz temizlenir, bedenimiz bir temizlenir, ruhumuz bir sonraki güne hazırlanır. Ama eğer bunu aşırı bir durumda gerçekleştirirsek bu farklı bir noktaya gidiyor. Önce hikikomori dediğimiz kavram sonrasında da mağara sendromu dediğimiz yani kendimize soyut mağara ördüğümüz ve dışarıdaki dünyadan tamamen izole ettiğimiz bir dünya. Sanırım bunun arasında bir yer kestirirsek, bunun arasında bir yer bulursak yalnızlık zaman zaman hepimize keyifli gelecektir. Sizler yalnızlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yalnız kaldığınızda neler yapmayı tercih ediyorsunuz? Ben yalnızlıktan çok beslenen biriyim. Yaparımızda bir de çok sosyal biriyim. Bu ikisi bir arada olabiliyor. Sizin görüşleriniz nelerdir? Merakla bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.